Bugün 10 Nisan 2023 pazartesi ay günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay yabancı kültürler seyahatler hukuk eğitim ve yayıncılık gibi konuları daha fazla gündemimize getirebilir bugün günlük yaşamın eğlenceli ve keyifli yanlarına daha fazla yönelebiliriz bireysel özgürlükler öne çıkarken kişisel inanç ve ideallerimiz eylemlerimizde etkili olabilir Güneş ve Jüpiter koç burcunda birleşiyor önümüzdeki birkaç gün etkili olacak bu kavuşum özgüvenimizi ve cesaretimizi de arttırabilir daha iyimser ve neşeli hissedebiliriz maddi manevi şans ve fırsatlarla karşılaşmamız mümkün eğitim bilim teknoloji iletişim seyahat uluslararası konularda çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz Ateş burçlarımız koç aslan ve yaylar bu etkiyi daha güçlü hissedebilir hava burçları ikizler terazi ve kovalarda olumlu etkiler alabilir